Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pro aldım. Bakın. Bir ara almamayı düşünüyordum arkadaşlar. Hani bazı falan. Ee, karakter ilk başta bana kötü bir şey gibi geldi. Sonrasından karakterin özelliklerini falan anladım ve sezon bitmesine 26 gün 20 saat var. Evet, doğuştan kötü bazdaydım da arkadaşlar. Şu ana kadar ee, sadece 6 tane bonus büyük kutu açabiliyorum. Başka da açamıyorum zaten. Yaton toplamam gerekiyor çünkü. Ee, 7 seviye yaptık. Bunlarla beraber e, bir tane Brawl Stars videosu çekeceğim. Tabi e, kameram yanımda olursa bazla beraber yani. Evet arkadaşlar. Ee, şunu oynayacağız o videoda. Yaz sporların mücadelesi. Şuradaki. Bundan öncesi arkadaşlar gelecek Bronze Stars videomuzda. Yani şöyle söyleyeyim bir 8 Ağustos, 9 Ağustos'ta falan yeni video gelecek. Neyse. Bay bay.